Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Robux çekilişi yapıyoruz. Arkadaşlar 10 dolar değerinde Robux çekilişi yapacağız. Bayramı özel olacak. Bu arkadaşlar e, doların çok fazla olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Robux almak çok daha pahalı oldu. Arkadaşlar size çok güzel bir teklifim var. Arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayarak bir çekiliş sayfası var. Oraya gidiyorsunuz ve yapmanız gereken tek şey e, kanalıma abone olmak. Instagram'ı beğenmek tarzı şeyler. Bunların hepsi isteğe bağlı oluyor. Yani YouTube kanalıma abone olmanız yetiyor falan gibi bir durum var. Zaten sayfaya gidin. Görüceksiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kayıt yapmanız. Daha doğrusu giriş yapmanız. Direkt mailinizi yazın veya Google Google'da girin veya Facebook üzerinden girin. Ya da Instagram üzerinden. Discord'da belki aktifleştirmiş olabilir. Bunlar üzerinden kayıt yapıyorsunuz ve bu kadar. Bir de tabii abone olmanız gerekiyor kanalıma falan filan işte orada bir sürü şey var ne kadar çoğunu yaparsanız bunlarda işte kanalıma abone oldunuz instagramı beğendiniz discorda geldiniz vesaire falan filan bunları yaptınız ve artık çok daha fazla şansınız olmuş oluyor daha fazla puan kazanıyorsunuz hepsini yapmayı unutmayın arkadaşlar bunların şansınız çok daha fazla artacaktır peki şundan bahsedelim arkadaşlar ben bundan sonra robuxları böyle patır patır dağıtmaya başlayacağım herkese böyle uçuracağım robuxları çekilişlerle falan filan bu nedenle kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar kanalıma kesinlikle abone ol bildirimleri kesinlikle açsınlar. Bildirim açmamız çok önemli bu noktada. Peki çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Bu arada bu videoda böyle öküz gibi likelara abonelsek çok sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.